Herkese merhaba arkadaşlar ben Üstüm bugün sizinle birlikte gençler video montajlamak için yani daha doğrusu video montaj için en iyi 3 video montaj programını göstereceğim şimdi Evet arkadaşlar şimdi birinci olarak Kentas 2018 yani Kentasya 9 onu açıyoruz ben şu an onunla video kaydettiğim için belki açılmaz ama a, açılır galiba e, bunda güzel bir kalitesi var rahat video e, kaydedebilirsiniz onla. söyleyeyim yani şöyle gördüğünüz yere şeyleri zaten ben buna kaydediyorum peki mobile ile de kaydedim sonra biraz çok uzun süre bir de yükselttiği için şeyi e, gigabyte ı. o yüzden onu çekmiyorum burada ayarlar var gördüğünüz burada bir şeyler var burada tekst kısmı var giriş efekler bunlar galiba bunlar değilse bunlar zoom yani efektler bunlar görmeyiz yere bu da e, video başlarken yani kısılıp e, yükselen e, video başlangıçı bu da azalan yani videonun da azalan sesini yani anlatalım fazla burada efektler var bu hız galiba hızını veriliyor buradan bakıyoruz başta bir şey yok yani <gülüyor> Şimdi ise e, Moeve'ye geçelim sonra da sonra göstereyim e, Moeve çoğu youtuber'ın kullandığı bir program arkadaşlar Bu çok rahat ve çok kaliteli videolar çekebilirsiniz bunda Yani daha doğrusu renderlayabilirsiniz montajlayabilirsiniz Kolay bir arayüzü var bunda hemen açalım Bunda bende lisansı yok Bu kullandım zaten video düzenledi şey. Mesela ekranın video çekecekseniz buradan video böyle falan var video izle çünkü izlediğince ne oluyor merak ettim ha video atıyorsunuz izliyorsunuz da ses falan ses vermiş fotoğraf falan bir yani öfüle araştırırız mesela biz videoyu düzenleye girelim ve kapatalım açılsın ekran açıldı Bu, bunu da yani proje verelim bunun efektleri var ses efektleri altı şıklık efekt mesela açabiliriz Değişik sesler var e bu neymiş değişik müzikler var bazı müzikler buradan bulamazsınız mesela bunu indirmesiniz değişik yani Örneğin alev efektleri bu efekt galiba yani <gülüyor> burada normal mesela bu morşun buyuru yapıyor bu odaklıyor galiba hiç fikrim yok. Fağorlar, parazit. Bunlar e, neydi? Karıncalanma yapan yani. Bu döndüren falan bir şeyler yapan işte. bulanık var, morşı yani? Renk filtresi. E, nerede? Ekran aydınlatmasını bulalım. Mozaik. Evet. Bu. Bulamadım ya. Buralarda bir yerdedir. Burada, da, burası da video geçiş yani. Gördüğün üzere sanatsal falan. Burada bir sürü şeyler var bunda zaten indirme linkleri aşağıda arkadaşlar bulabilirsiniz açıklama kısmından açıklama kısmından da indirebilirsiniz yani şöyle bakıyoruz yani gördüğünüz gibi Şimdi son olarak da Vegas Pro yani Sony Vegas Pro 13'e bakıyorum bunun yeni çıkan 15'i de var 15'i yeni çıktı mı bilmiyorum ama 15'i de var bunun yani söyleyeyim o daha gelişmiş ama kastırım mı bilmem daha az kasmasını istiyorsunuz yani güzel e, montaj ve bilgisayarınızın hiç kasmamasını istiyorsanız e, Vegas Pro 11 indirebilirsiniz yani 11'in serisini bunda çoğu efekti var <gülüyor> mesela şey efekti e, ekran aydınlatma şuradan mesela benim efektim bu. ben bunu eski YouTube kanalında kullanıyordum gördüğünüz üzere bu da e, canlandırıyor yani renklerini veya şu modu Doma da, Aa, yok, bu de değil, burada de değil bu mu? Heh, evet, Buradan çok arttırabilirsin yani, bunları koyup birazcık ayarlardan kısa yani. <gülüyor> Bunda değişik şeyler var yani, tekiş falan, bilmiyorum. Buraları hiç kullanmıyordum ben, sonra birazsa. <gülüyor> Render'e gelirsek, render ayarlarını ben şimdi size veremem. Render da lazım ama video olmadığı için renderleyemiyoruz. E, render ayarlarını da internetten e, bulabilirsiniz. yani Sony Vegas render ayarları yazarsanız çıkar zaten bir sürü videolar var. E, bu serinin devamını istiyorsanız yani program tanıtma en iyi ülkü falan programları istiyorsanız <gülüyor> aşağıda belirtebilirsiniz yani istediğiniz bir şey varsa. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere ve bay bay.